Benim adım Cemal Çakır. Ben burada esnaf. Ee, bu pandemi sürecinde e, bizim işlerimiz tamamıyla durmuş. Özellikle zaten öğrencilerin, bu tayincilerin bu memur kesiminin tayin olmaması. işlerimizi bayağı etkiledi yani. Ee, benim, benim tanıdığım öyle aileler var ki yani kendi çocukların nafakasını karabilmek için Gelip altındaki hallarını satan insanları ben biliyorum Buzlamını satanlar insanlarımız var Sırf günlük ihtiyaçlarını İyi aşılarının çocuklarını aşılarını alabilmek için Kendi aşılarını satıyor Ve biz de ne yaptık biz Bu aşıları aldık aldık stokladık. Şu anda bu pandemi sürecinde işler keser sinek alıyoruz Ben bir tek ben değil Tüm esnaf olarak hepimiz yani şu anda e, yani, yani yoğun bakımlıyoruz yani. Özellikle özellikle ben şunu demek istiyorum. Sirt halkı, Sirt halkı milletvekilleri, e, il başkanları özellikle bu esnafların arasına bir dolaşsınlar. Bir görüşsünler. Esnafın durumu nasıldır? E, yaşamları nasıldır? Yani bir kılıfa çekilmişler belirli bir kesimle hitap ediyorlar. o, o, o diğer kenar mahallelerdeki, diğer küçük esnaflara bir onların seslerini de duysunlar. Gidip onların ön görüşlerini de alsınlar. Ee, yani işler acil. Biz esnaf olarak şu anda yani e, acil acil bir önlem alınması lazım. Derdimizi dinleyen yok. Ne belediye başkanları olsun, ne milletvekilleri olsun, ne il başkanları olsun, hiç kimse hiç kimse e, gelip yani bu halkın arasına girmiş değil. Bir sala az az nafit kim? İşe mena be. Markete bazen işe mena koşuyor ne. Amerika'nın kira kadar ödemiş biri. Amerika'nın vergi kadar ödemiş biri. Amk durun. Bir market gibi bile. Amda koşuyor ne kettiş koğuş kedi kedi kedi arşivcisi zavnağe, melda mahdure, gelir de ben, yordük yedim ben, ben ben ne melda kili, ne ne aznav, se arka kedi ne ben hali var ki, am bir şey karavah Amerikan iş iş yok, yok. Nadiaci. Gel, ben de 30 sene, eee, o sosyadi sanade basit. Ay o hep vitamin yapıyorum. 6-7 tane nefesim var. Bir dakika. Bazı ay var, bazı o nasip. Yani bazen bazen gün و کرونا دان اینجا oluyor علیور دوستم میگم من خورخیور چه سعوتر سه اش نیافته